Mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü Kız kardeşimin gelinliği Şehidimin son örtüsü ışık ışık dalga dalga bayrağım Senin destanını okudum Senin destanını yazacağım Sana benim gözümle bakmayanın Mezarını kazacağım Seni selamlamadan uçan kuşur Yuvasını bozacağım Dalgalandığım yerde ne korku ne keder Gölgende bana da Bana da yer ver Sabah olmasın günler doğmasın Ne çıkar Yurda ay yıldızının ışığı yeter. 29 Ekim kutlu olsun. Eğilmez başımıza, taç yaptı hürriyetimizi. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyetimizi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet ahlaki değer ve yeteneklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı enişten dileklerinin kutlu Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barış sever. Canı pasta da olsa, cumhuriyeti sonsuza dek yaşıtacak güçtedir yaşatacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bir ulusun, onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır. Özgürlük ve bağımsızlık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk bir sözünde Cumhuriyet fikir serbestliği taraftardır. Samime meşhur olmak şartıyla her fikri kadar istemiştir. Onda söylediği gibi düşüncelerimizi her zaman açıkça korkmadan dile getirmeli, insan düşünce özgürlüğüne sahip olduğunu farkına vararak sorgulamalı ve her insanın fikirlerin farklı olduğu bilinçli olarak insanları değil söyledikleri sözleri ildelemeli ve saygı duymalıyız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk Çanakkale'dir, Atatürk Sakarya'dır, Atatürk Vatandır, Atatürk Bayraktır, Atatürk Umut'tur, Atatürk İstiklaldir, Atatürk İstikbal'dır, Atatürk Cumhuriyettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ey yükselen yeni nesil! İstikbar sizsiniz. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek sizsiniz. Cumhuriyet'in ve sağlam esasıyla Türk milletini emin ve sağlam bir istikbaryama koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle biz bütün yeni bir hayatın gücetsiz olmuştur. 29 Ekim Cumhuriyet Baryamız kutlu olsun. Tarihi gün bizi biz yapan değerlerimizin her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme gündü. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Geleceğe güçlü bir şekilde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi yaşatmakla ve korumakla mümkündür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Şerefli bir yaşamın bedeli, her ne olursa olsun ödenir. Küçük oyunlar, küçük oyuncularındır. Onlar, okyanusta boğulmanın adabını bilemezler. Cumhuriyet erdemdir. Ülkemizin doğum gününü kutlamak, bugünü hakkınca yaşamak, bize yakışandır, olması gerekendir. Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucuları ister. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Birlik, beraberlik ve barış içinde bir bayram geçirmemiz dileğiyle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Teşekkürler Mustafa Kemal Atatürk. Her daim izindeyiz. Birinci dünya Savaşı sonucunda yıkanmakta olan ve yorulmuş bir devlet. Bütün hakez ümitini kesmiş. Ama ümidini kesmedi. Tüm imkansızlıklara rağmen işgal altındaki topraklarımızı düşmanlardan geri aldı. Ve sonrasında da devletimiz kuruldu. Bu zafer halkımızın zaferidir. 19 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet deyince ne gelir aklımıza? Unutulmayacak bir zafer? Nice zorluklarla pes etmeyen halk, kurtuluş ya da belki de özgürlük. Benim aklıma Cumhuriyet için canını vermiş, zorluklarla baş etmiş halk gelir. 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Büyük Önder Atatürk'ün liderliğinde, aziz Türk milletinin kanıyla canıyla kurulan Cumhuriyetimizin tüm değerleriyle sahip çıkmak, yaşatmak ve yüceltmek bizim görevimizdir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu anlamı Büyük Günde, Cumhuriyetimizin kurucusu olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapmak için kendilerini feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anar milletimizin 97. Cumhuriyet Bayramı'na tebrik ederim. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet herkesin eşit olması demektir. Kızlar erkekle eşitçe aynı eğitim alabilmektir. Benim de söz hakkım var diyebilmektir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir. Teşekkürler Mustafa Kemal Atatürk. Her daim iznindeyiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı herkesin kutlu olsun. Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet hazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet hazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir. Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla kutlarım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk'ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz. Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun bütün ülkemizde derinden yaşanması temennileriyle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.